Arkadaşlar herkese merhaba. Uygulamayı bitirdim. Bitmiş hali sizlerle paylaşıyorum. Gördüğünüz üzere mantar led kullandım. Bu görünen e, ledin arkasında iki tane daha led var. Bunun da sebebi üçlü grup bağlamak. Tek başına bağladığınız zaman sağlıklı şekilde çalışmaz bilginiz olsun. Ve bağlarken kesinlikle şuna dikkat edin. 3 tane ledi seri şekilde arka arkaya Bağlayın. Ucunda da kesinlikle direnç olması gerekiyor. Montajı konusunda da zaten e, videonun ortalarında gösterdiğim şekilde e, elecek kısmının üst kısmını havya ile ben hafif oydum. Siz matkapla da delebilirsiniz. Deldikten sonra led oraya takın. Daha sonra artı eksi uçlarını bağlayıp silikonla güzel bir şekilde yalıtmaya çalışın. Sonrasında iki tane uç çıkarın. Ee, Gerek kalan kısım ise çok basit. Her kapıda eğer e, cam açma düğmesi varsa bunlarda gördüğünüz üzere normal ışıklar da var cam açma düğmesinde. Bu cam açma düğmesinin artısını bulup artısını oraya eksisini de şaseye bağladığınız zaman direkt buradaki e, düğme üzerinden yakıp söndürebiliyorsunuz. Kapattığınız zaman bu da sönüyor. Yani farları yaktığınız zaman aktif olacaktır. Çok zor afaki bir durum değil. Siz de kendiniz de çok rahat şekilde yapabilirsiniz. Biraz el beceriniz varsa çok zor değil zaten. Merak ettiğiniz bir kısım olursa videonun altına e, yorum olarak belirtirseniz yardımcı olmaya çalışırım. Şimdiden e, hepinize kolay gelsin. Hayırlı akşamlar